Aşağıda verilen dörtgeni nasıl sınıflandırırız? Yani bu dörtgen, ne çeşit bir dörtgendir? Evet, soru bu. Verilen bilgiler doğrultusunda, bu dörtgenin ne çeşit bir dörtgen olduğunu bulmamız isteniyor. Hemen incelemeye başlayalım. En baştan başlayalım. Öncelikle bu şekil kesinlikle bir dörtgen, öyle değil mi? Çünkü dört tane kenarı var. Biraz daha dikkatli bakalım. Karşılıklı kenarların birbirine paralel ve eşit olduklarını görüyoruz. Bu kenar bu kenara paralel ve eşit uzunlukta, bu kenarda karşısındaki kenara eşit ve yine paralel. O halde bu dörtgen bir paralel kenar olmalı. Paralel kenar. Güzel, bu örneklerden çözmeye devam edelim. Bu şekilde de az öncekine benzer bir dörtgen var, karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan bir dörtgen. Dikkat edin, tüm kenarları birbirine eşit değil. Eğer tüm kenarları birbirine eşit olsaydı, bir eşkenar dörtgenden bahsediyor olurduk. Ama bu şekilde karşılıklı kenarlar birbirine eşit, o halde bu da bir paralel kenar. Bir sonraki. İşte bu şekil enteresan. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan bir dörtgen var ve bu dörtgenin tüm kenarlarının uzunlukları birbirine eşit. Bu bilgilere dayanarak öncelikle bu dörtgenin bir paralel kenar olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonra bizden verilen tüm bilgileri kullanmamız isteniyordu ve tüm kenarların birbirine eşit olduğu bilgisini kullanarak bu dörtgenin bir eşkenar dörtgen olduğunu söylersek daha doğru bir cevap vermiş oluruz. Eşkenar dörtgen soruda verilen bilgilerin hepsini doğruluyor. Ve unutmayın, her paralel kenar bir eşkenar dörtgen değildir, ama her eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Bu şekilde olduğu gibi, karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve tüm kenarlar birbirine eşit. Sıradaki dörtgene bakalım. Bu iki kenar birbirine paralel, diğer iki kenarsa değil. O halde bu bir yamuk olmalı. Ama cevaplara baktığımızda hem yamuk var hem de ikiz kenar yamuk var. Peki ikiz kenar yamuğun özelliği nedir? İkiz kenar bir yamukta paralel olmayan kenarların, paralel olmayan kenarların uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Aynı ikiz kenar bir üçgende olduğu gibi iki kenarın uzunlukları birbirine eşit olmalı. Ama bu şekilde paralel olmayan kenarların uzunluklarının eşit olmadığını görüyoruz. O zaman bu ikiz kenar bir yamuk değil. Eğer kenarlar eşit olsaydı o zaman ikiz kenar yamuk seçeneğini tercih edecektik. Ama az önce de söylediğimiz gibi bu şekil sadece bir yamuk. Pekala, son bir tane daha yapalım. Bu nasıl bir dörtgen? Bir paralel kenar olabilir çünkü karşılıklı kenarları birbirine paralel. Biraz daha dikkatli bakarsak, kenarların hepsinin birbirine eşit olduğunu da görebiliriz. Yani bir eşkenar dörtgende olabilir. Ve biraz daha dikkat edecek olursanız, komşu kenarların birbirini dik kestiklerini göreceksiniz. Peki, karşılıklı kenarları birbirine paralel, eşit ve komşu kenarları birbirine dik kesen dörtgene ne denir? Kare denir. Cevabı kontrol edelim. Evet, doğru. Şahane.